Evet, merdivenlerle ilgili bir değişim hızı sorusu çözmem istendi ve bu bir klasik olduğu için ben de çözmeye, hemen çözmeye karar verdim. Ayrıca zaten analiz eğitimi bu soru olmadan eksik kalır. Merdivenle ilgili değişim sorusu, değişim hızı sorusu peki nasıl olur? Şimdi çizmeye başlayalım. Şimdi zemini, zemini çizelim önce, kahverengi olsun. Duvarı, duvarı nereye çizelim? Burası zemin. Burası zemin ve sarı bir de duvarım var. Sarı duvardı burada, sarı duvara dayalı, zemine dayalı. Bir merdivenim var, merdivenim şöyle, evet yandan baktığımızı düşünün. Şimdi merdivenin yandan görünümünü çiziyorum. Burası duvar, burası zemin, bu da duvara dayalı merdiven. Merdivenin uzunluğunun 10 metre olduğunu varsayalım. Diyelim ki duvar ve zemini yağladım. Normal durumda merdiven yerinde duracak iken zemin yağlı olduğu için bu merdivenin altı sola doğru kayacak. Evet çok sakat bir durum. Neyse bunu çizelim. Şimdi buraya bir ok çiziyorum. Yani merdivenin altı sola doğru hareket ediyor. Diyelim ki sola doğru saniyede 4 metre hareket ediyor. Şimdi ne olduğunu düşünelim. Bu nokta saniyede 4 metre sola doğru hareket ederse, bir süre sonra merdiven yere düşer, değil mi? Bir, bir sebepten dolayı da merdiven zemin üzerinde kayıyor. Belki birisi çekiyordur, muzurluk yapıyordur. Evet, merdiven sola doğru çekilirken, bu nokta aşağı doğru hareket ediyor, öyle değil mi? Bir düşünün, şimdi sola kaymasının nedeni bu olabilir. Aslında bu hareket ivmeli bir hızla oluyor. Neyse biz bununla ilgilenmeyelim. Klasik merdiven sorusuna geri dönelim. Benim söylemek istediğim şu. Şuraya ve buraya birer rulman koysaydık merdiven böyle hareket ederdi değil mi? Aşağı doğru kayardı. Aşağı kaydığında bu nokta zemine doğru hareket ederdi. Öyle değil mi? Bu nokta aşağı doğru giderdi. Bu noktada sola giderdi. Ta ki merdivenin konumu bu hali alana kadar. Yani zemin üzerinde tamamen yatay olana kadar, düşene kadar. Buraya kadar tamam mı? Bu konumda ya hareket durur veya birisi çekiyorsa saniyede 4 metre olarak devam eder, neyse. Şimdi size sorum şu, bu merdivenin tepe noktasının aşağı doğru hızı nedir? Merdivenin sol noktası saniyede 4 metre sola gidiyor. Ve şuradaki uzaklık 8 metre diyelim. Bunun şimdi aynadaki yansımasını çizmek istiyorum çünkü negatif sayılarla uğraşmak istemiyorum. Şimdi bunun yeni farkına vardım, hemen şu tarafta çizeyim. Bu zemin, bu duvar, merdiveni farklı bir renkle çizelim yine. Bu da merdivenimiz. 10 metre uzunluğunda merdivende. Bu nokta sağa doğru saniyede 4 metre hareket ediyor. Yatay bileşeni o zaman x diyelim. Bu x değerinin pozitif olmasını istiyorum. O yüzden bu şekilde çizdim. 8 metre uzaklıktayım. O yüzden x pozitif. Öyle değil mi? Bu noktayı şimdi sıfıra sıfır olarak alalım. Bulmak istediğim şey, Merdivenin şu üst noktasının değişim hızı. Bu nokta hangi hızla aşağı doğru hareket ediyor, öyle değil mi? Bunu şimdi nasıl düşünmeliyiz? Bu uzaklığa x diyelim, yani yatay uzaklık. Şu uzaklığa da y diyelim. Herhangi bir anda x, y ve 10 arasındaki bağıntı nedir? Bu dik açı olduğu için, şimdi Pisagor teorimini kullanabiliriz. x kare artı y karenin neye eşit olduğunu biliyoruz. Hipotenüsün karesine eşittir. Yani 10'un karesine, yani 100'e. Kapalı fonksiyon türev videosunu izlediyseniz, bunun x ve y cinsinden kapalı bir fonksiyon olduğunu fark etmişsinizdir, öyle değil mi? Şimdi ne yapabiliriz? Zamana göre değişim hızı bulmaya çalışıyorduk. Videonun esas konusu buydu, değil mi? Bu, saniyede 4 metre. Bu değişim hızı saniyede 4 metre. x'in zamana göre değişim hızı 4 metre, öyle değil mi? dx dt x'in çok kısa bir zaman diliminde ne kadar hareket ettiği. Peki biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Bu y değerinin hangi hızla aşağıya doğru gittiğini bulmaya çalışıyoruz öyle değil mi? dy y d t'yi bulmaya çalışıyoruz yani. Soru bunu bulmamızı istiyor. x'in değeri 8 metre olduğunda ve x zamana göre saniyede 4 metre değişirken, y zamana göre hangi hızla değişiyor? Sorumuz bu. Şimdi bunun karmaşık göründüğünü biliyorum ama esas olarak denklemin iki tarafının zamana göre türevini alıyorum. Evet, böyle yapalım. x kare artı y kare eşittir 100'ün zamana göre türevini alalım. Bunu denklemin her iki tarafına da yapmamız lazım. x karenin zamana göre türevi nedir? Zincir kuralı ile yapılacak. Bu ifadenin x'e göre türevi. Yani 2x çarpı x'in zamana göre türevi. Sadece zincir kuralını uyguladık. Artı, artı bu ifadenin y'ye göre türevi, yani 2y çarpı y'nin zamana göre türevi. Eğer şimdi bu kafanızı karıştırdıysa kapalı fonksiyon türevi ile ilgili daha önce yaptığımız videomuzu izleyebilirsiniz. Bu video zincir kuralının nasıl uygulandığını daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Umarım biraz da olsa anlamışsınızdır gerçi. Peki şimdi sorumuza geri döndük. 100 zamana göre nasıl değişir? 100 değeri, merdivenin uzunluğundan geldiği için hiç değişmeyecektir, öyle değil mi? 100 eşittir 10 kare. Bu nedenle 100'ün zamana göre değişim hızı 0'a eşit. Peki, başka ne biliyoruz? x'i biliyoruz. x kaçtı? x eşittir 8 metre. x'in zamana göre değişim hızını biliyoruz. Saniyede 4 metre. Peki, y'yi biliyor muyuz? Evet, sanıyorum onu da biliyoruz. x 8 ise Y nedir? Şuradaki formülü kullanabiliriz. x kare artı y kare eşittir 100. Demek ki 64 artı y kare eşittir 100. Bu da y kare eşittir 36 demek oluyor ki bu da y eşittir 6 demek. Şimdi bu örnekte sadece pozitif değerlerle ilgilendiğimiz için y eşittir 6 diyoruz. Buna göre x'in zamana göre değişim hızını biliyoruz. Soru da saniyede 4 metre olarak verilmiş. y'yi biliyoruz, demek ki y'nin zamana göre değişim hızını artık bulabiliriz. Ve hemen bulalım. Değerleri yerine koyalım. x nedir? x 8 olduğunda, y'nin zamana göre değişim hızı nedir? Yani bunu soruyoruz. 2 çarpı 8, evet bu x. Çarpı x'in bu anda zamana göre değişim hızı nedir? Saniyede 4 metre. 4, 2 çarpı 8 çarpı 4, artı 2 ye. Ye'nin de 6 olduğunu bulmuştuk, y 6 idi. Artı 2 çarpı 6 çarpı bulmak istediğimiz şey. dy y d t eşittir 0. Peki, bu nedir? 2 çarpı 8, 16 çarpı 4, 64, öyle değil mi? 64 artı 12, dy y d t. Güzel, şimdi biraz buraları silelim de biraz yer açılsın. Şimdi sadeleştirme yapabiliriz. Bu sıfıra eşit. İki taraftan da 64 çıkaralım. 12 dy dt eşittir eksi 64. Ve y'nin zamana göre değişimini eksi 64 bölü 12 olarak buluruz. Peki, bu iki sayının en büyük ortak çarpanı nedir? 4 olsa gerek. Eksi 16 bölü 3 şeklinde de sadeleştirdik. Bu da 5 tam 1 bölü 3 veya yuvarlak olarak 5,3 olarak da yazabiliriz. Birimi metre bölü saniye olacak. Böyle yazalım. Eşittir eksi 5,33 metre bölü saniye ve işte çözdük. Burada peki niye eksi var diye sorabilirsiniz. Neden eksi var? Çünkü x'in zamana göre değişimi pozitif yönde, öyle değil mi? En azından çizdiğim şekliyle öyle. x sağa gidiyor, o nedenle değişimi pozitif. Peki, y değeri nasıl değişiyor? y değerinin hızı aşağı doğru değil mi? Yani, eksi değer nedeni de bu. Çünkü hızı negatif. Çünkü hız aşağıya doğru. Bu noktalardaki x ve y hızları böyle. Şimdi biraz düşünürseniz x'in saniyede 4 arttığı noktada y değerinin daha da hızlı aşağı gitmesi gerekiyor. Evet, bunu video bittikten sonra da bir düşünün. Şimdi mesela değişik zamanlardaki durumları denemek isteyebilirsiniz. Çünkü hız noktaların konumuna ve dik üçgenin şekline göre değişecek. Evet, işte bu klasik merdiven sorumuz, yani klasik bir değişim hızı sorusu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.